göre aperta serveteci bu kuş biraz daha fazla tasarruf edeceksin özellikle bu bir kere çok biraz daha tasarruf ağız ağız kendinden bakalım şuraya gelin başkanım kökten esnafımız askerden astlarımızdan biri çoktan belirleyiciyiz Bizlerinden de Tamam, bizde. Tamam. Selam aleykisiniz. Kışlar gelmiş. Gayri Nereden geliyor? İstanbul'da Burada yok Antep? Baraj? Tamamen izahı bekleyin. güzel şeyler Pardon. Gel gel gel. Oraya bak, oraya bak, oraya bak. Gel. Gel. buraya bakabilir miyiz? Oraya bak. Nasılsınız? Yani iyisin. Bizim bizim için. O boz bu istihbaratçi. Sayılır böyle. Osa. Yani onun da teşhis yapması, bir incelemesi ee. Geldi. Nasıl bu? Hayır. Ben de geliyorum. Ya. Ya. Nasılsınız iyisin hele? Nasıl gidiyorsun? Shake it. Geçdim. 7 sezon doesn'ten, ne yap strengi silah unit memnun川al üyesi elektronik ile Thank you.